farklı milletlerden bir sürü diktatör yaşamıştır. Diktatör kelime anlamıyla elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır. Diktatör kelimesi demokrasinin önem kazanmasıyla popüler hale gelmiştir. Yoksa bir sürü padişah, kral bütün yetkileri elinde toplamasıyla aslında tarihimizde birer diktatördür. İşte tam bu noktada diktatörlük psikolojisini ele almamız gerekiyor. Bu kişiler neden bütün gücü elinde tutmak istiyorlar? Bu adamların kişilik özellikleri neler? Diktatörlerin kişilik özelliklerine baktığımızda 1- Diktatörler aşırı katı ve sert tutumlara sahiptir. Bu şekilde otorite tutarlar ve diğer kişilere boyun eğdirerek mutlak güce sahip olurlar. 2- Hepsinde empati eksikliği mevcuttur. Diğer kişilerin ne düşündüğünden ya da ne hissettiğinden ziyade kendi isteklerine ve yapacakları şeyler odaklanırlar. Bu yüzden çoğu diktatör gaddar ve acımasızdır. 3- Rasyonel düşüncelere sahiplerdir duygusal kararlar vermezler daha doğrusu duyguları körelmiştir bu hissizlik yine onların diğer insanların ne yaşadığı ile ilgilenmediklerini gösterir 4 bu kişiler yüksek rekabet isteği bulunan ve mücadeleci kişiliklerdir hepsinin bir kutsal değeri vardır ve bu değer için her şey mübahtır bu yüzden yaptıkları şeylerde vicdan azabı çekmezler yani bilişsel çelişki yaşamazlar Örneğin Birisini öldürmek bir insan için normal değildir. Ama bir askerseniz birisini öldürmek sizde vicdan azabı hissettirmez. Hatta kahramanlık olarak karşılanır. İşte bu durum bilişsel çelişkinin azalmasıdır. Yani insanı öldürmek kötü ama bunu vatanım için yaptım. Bu yüzden içim rahat. İşte bu diktatörlerin hepsi kendi güç arzularının arkasında kutsal değerlerini bahane ederek vicdan azabı duymadan çok rahat insanların ölmesine yol açabilir veya emir verebilirler. 5- Hepsinin destek ve onaylanma ihtiyacı vardır. Bunu sınırsız otorite kurarak sağlarlar. Etraflarındaki kimse onlara karşı çıkamaz. Ya da çıkar sonucunda da ölür. 6. Bunun sonucunda hatasızım gibi büyüklenmeci yani grandiyöz tutumlar görülür. Onlar muhteşemdir. Muhteşem demişken, konu bugünkü diktatörümüze geldi. İşte yenilmez müthiş Putin. Putin at biner, adam döver, balık tutar, yardım eder, Putin şöyledir, Putin yenilmez, Putin Rusya'nın en seksi erkeğidir, Putin, Putin, Putin, vay be ne Putin'miş, utanmasa kendini Tanrı ilan edecek. Aa bu arada çok ünlü bir Japon diktatörden bahsetmek istiyorum, o utanmamış ve kendine Tanrı demiş, Japon Tanrısı, daha doğrusu Tanrı değildi, Tanrı'nın temsilcisiyim diyerek diktatörlüğe farklı bir boyut katmış. Onunla konuşulmaz, dokunulmaz, gözlerine bakılmazmış. Yetkileri sınırsızmış ve her sözü tanrım kelamıymış. İlgilenenler Hirahito'yu araştırarak bakabilirler. Şimdi Putin kıskanmasın. O muhteşem olduğu için ilgi kendinden kaybolunca huysuzlanabilir. Tamam muhteşem adam şimdi sıra sende. Hadi gelin Putin'e beraber bir psikolog olarak tanı koyalım. Putin'e tanı koymadan önce bir psikolog olarak çocukluğuna inmeden olmaz dedim ve neredeyse bütün hayatı sır olan bu eski KGB ajanının bazı bilgilerine ulaşabildim. Babası bir muamma sanırım doğduktan sonra onu terk etmiş. Aynı şekilde annesi de 7 yaşına kadar baktıktan sonra o da terk etmiş. Ve yetimhanede büyümeye başlamış küçük Putin. 7 yaşında yetimhanenin okulunda eğitim görmüş ve Putin'i tanıyan bakıcılardan bir tanesi Independent gazetesine verdiği bir röportajda Putin için şunları söylemiş. Çok kavgacı bir çocuktu, kısa ve şişko olmasına rağmen çok atılgan ve deli cesaretine sahipti. Arkadaşları arasında ise çok uyumsuzdu, demiştir. Ortaokulda arkadaşlarının haricinde öğretmenlerine de şiddet uyguladığı söylenmektedir. Bu küçük ve hırçın çocuk daha 10-11 yaşlarındayken dövüş sanatları öğrenme hevesiyle ve ajan filmlerine olan hayranlığı sebebiyle bir gün KGB ajanı olmak istediğini belli etmiştir. Ve tabi sonrasında KGB'ye başvurup KGB'ye girmiştir. KGB girdikten sonra ise tam bir ölüm makinesi olmuştur. KGB'de silahsız yani çıplak eli adam öldürme becerileri kazanmıştır. Şimdi buraya kadar anlattıklarımla gelin Putin'e tanık oyalım. DSM 5'e göre yani ruh sağlığı tanısal el kitabına göre bu bu arada bizim kutsal kitabımızdır. Antisosyal kişilik bozukluğu için tanı kriterlerinde şu maddeler yer almaktadır. Maddeler ise şunlardır. Dürtüsel davranışlar, yineleyen kavgalar, saldırganlık, empati yoksunluğu, yasalara ve kurallara uymama davranış bozukluğu. Evet, bunlar tanıdık geldi mi? Saldırganlık, empati yoksunluğu, yineleyen kavgalar, dürtüsel davranışlar. Bunların hepsi Putin'in 15 yaşından önceki herhangi sıradan gününün bir tanesi. Evet muhteşem Putin. Antisosyal kişilik bozukluğu için bütün özelliklere sahipsin. Bitti mi? Hayır. Sırada psikopati. Yani psikopatlık derecesi için maddelerimiz var. Zaten psikopati ile antisosyal kişilik bozukluğu birbiriyle çok içiçe ruhsal bozukluklardır. Burada zaten sayacağım maddelerden KGB'nin Putin'i neden tercih ettiğini anlayacağız. Kim böyle bir insanı ajan olarak kabul etmez ki? Evet. 1- kayıtsız, duygusuz, vicdansız ve sahtekar davranış özellikleri gösteren gelişimsel bozukluktur. Psikopati Psikopatisi olanlar duygusu olarak duyarsız, işlemiş oldukları suçların diğer insanlar olan etkilerini aldırmazlar. Kişisel çıkarları için diğer insanları aldatabilirler. Genel olarak katı kalpli, bencil, vicdan olmayan, empati yeteneği olmayan, soğukkanlı, pişmanlık yaşamayan kişilerdir. Kısacası bir ajanda olması gereken her şey Sayın Putin'de mevcuttur. KGB için bulunmaz Hint kumaşı. Evet bu nadide parçanın tanısı bitti mi? Hayır. Şimdi gelelim narsist kişilik bozukluğuna. Yine DSM-5'e gidelim. Ruh Sağlığı Tanısal el kitabında narsist kişilik bozukluğu tanısı koymak için maddeler şu şekildedir. 1. Kendi önemine dair büyüklenmeci algı yani grandiyoze davanışlar. Putin'in büyük Rusya'nın büyük hükümdar olması hayali gibi. 2. Limitsiz güç, başarı, güzellik ve benzeri durumlarıyla meşgul olma. Limitsiz güç, Putin'in ilgisini çekti. 3. Diğerlerini kullanma ve manipüle etme. Sanırım Putin'in hayatı böyle geçiyor. 4. Empati eksikliği. Putin hükümdara geldiğinden beri Gürcistan'da, Kırım'da, Suriye'de, Libya'da her yerde insanların ölmesine sebep oluyor. Çok da empati kurduğu söylenemez. 4- Kibirli, egoist diğerlerini tepeden bakma. Burada Putin'in bir videosu var şu anda izliyorsunuzdur umarım. Rusya'nın en büyük şirketlerinin hepsini bir araya toplayıp adamları çocuk gibi azarlıyor. Bu da zaten bu madde için gayet yeterli. 5- Kendinin özel olduğunu hissetme. Evet, Putin tarihe geçme isteğiyle 2034 yılına kadar başkan. Sizce imza iki madde dersiniz. Kendisi. Evet, buradaki özelliklerde de Putin birçok örüntüyü karşılıyor. Vay be Putin, sen benim danışanım olsan sana koyacağım tanı, antisosyal kişilik bozukluğu, psikopatik örüntüler, grandiyöz davranışlar, narsiz kişilik bozukluğu olurdu. Listen çok kabarık gibi gözükse de, üzülme sen muhteşem Putinsin, bu kadar tanı normalde bir arada konulmaz. Ama senin tarihe geçme isteğini bildiğim için bu dört psikolojik rahatsızlığı tarihte bir ilk olarak sana koyuyorum. Bu arada bu söylediklerin beni her ne kadar KGB ajanlarından korkutsa da bu videonun o kadar izleneceğini tahmin etmediğim için çok da korkmuyorum. Zaten o kadar izlenirse de kimi öldürüyorlar yani. Hayırdır derler adama burası Türkiye kardeş. Burası neyse. Tabi yine de Sayın Putin... Başkanımızı ben severim bu videoyu FBI FBI zorla yaptırdı. ses kaydımı şimdi gizlice ekleyebildim sayın Putin başkanım. Hadi şimdi kendi imzasıyla 2030 bilmem kaç yılına kadar bakan kalacak Putin için bundan sonra ne yapacağını tahmin edelim. Ukrayna savaşında Putin elbette istediğini almadan durmayacak. Yaptırımlar falan zaten göstermelik. ABD sanırım psikoloji biliyor ki Putin'i kızdırınca nükleer silahları ateşler falan emin olamadı. Ateşler mi? Elbette ateşler. Zaten dünyada nükleer bombayı kullanan nadir bir çılgın olmak için izin atıyor. Ama tabi Kuzey Kore lideri Kim Jong kadar da çılgın değil. O ayrı bir çılgın. Putin akıllı bir çılgın. Ama bu savaşın sonunda Putin Rusyası Ukrayna'yı NATO'dan uzaklaştırmak için aradaki masum halkı çok önemsemeyecektir. Bu arada istese savaşı bu kadar uzatmazdı zaten. Daha katlarca ilerleyebilirdi ama Ukrayna halkının ve dünyanın tepkisini çok çekmek istemiyor hedefi için emin adımlarla ilerliyor. Bu adamı kışkırtan ABD zorla Ukrayna'ya girmesine sebep oldu da diyebiliriz. ABD yine tek kurşun atmadan Putin'i çok iyi okumuş ve Yunanistan, Romanya ve Polonya gibi yerlerde yani Rusya'nın civarında NATO adı altında askeri üs kurarak yaklaşmıştır. Sonrasında ise Ukrayna'yı da NATO'ya alacağız diyerek Putin'e ateşi vermiştir. Putin ise anlattığımız gibi bu adama böyle yaparsan o da seninle oynamaz. Şaka yapmaz. Çünkü bu adamın çok güçlü olmasından dolayı paranoyaları da vardır. Yani benim sınırıma yaklaşıyorsa bana mı saldıracak acaba diye paranoya yapabilir. Çünkü mutlak güce sahip insanlar bu gücü kaybetmek istemedikleri için paranoya derecesinde düşünceleri sahip olabilirler. o Putin sana yeni bir tanı daha geldi. Paranoya. Neyse listeyi çok kabartmayalım. En çok üzüldüğüm ise kandırılmış Zelenski ve oldu resmen filler tepişti olan çimler oldu. Bunun sonucunda Putin durmayacaktır. Önümüzdeki 10 yıl dünyanın yeniden şekilleneceği, belki de bir dünya savaşına evrileceği yıllar olacaktır. Bunu sadece Ukrayna üzerinden anlatmıyorum. Dünya üzerinde şu anda birçok coğrafi bölgede birçok farklı problem mevcut. Videoyu ilginizi çekerse bir sonraki videolarda da bunu da inebiliriz. Ama bu teorimdeki en büyük etkenim ne zaman çılgın bir diktatör çıksa, Mussolini gibi, Hitler gibi bir dünya savaşı çıkıyor. Çünkü bu adamlar bütün gücü elinde toplayıp namluları dışarı çıkartıyorlar. Putin de namlularını dışarı çıkardı. Ha bu arada bakmayın Putin'e diktatör dendiğine. Asıl diktatör ABD'dir. Arka planda işlettiği bir liderin öne çıkmadığı diktatörlüğün dik halasıdır ABD. Birleşmiş Milletler diktatörlüğün dik halasıdır. NATO her yere ABD üssü kurar ve gider insanları korkutarak diktatörlüğün dik halasını yapar. NATO dediğiniz zaten ABD'nin kendisidir. Pentagon ise diktatörlük üssüdür. Siz bakmayın batının her güçlü lideri diktatör damgası yapıştırmak istediğine. Kendileri diktatörlüğü kaybetmek istemediği için bunca algı operasyonu. Her neyse bir yandan KGB bir yandan FBI Başımıza iş almayalım. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу – если драка неизбежна, бить надо первым.